Negatif düşüncelerinizi durduramazsınız. Ancak bununla nasıl baş edebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Olumsuz düşünceler hayatımızı mahvediyorlar. Bazılarımız için hiç huzur bulmamız neden imkansız görünüyor. Hepimiz iyimser olmak istiyoruz. Sakin kalmak istiyoruz. Kısacası mutlu olmak istiyoruz. Ve yine de sürekli endişeli, stresli ve üzgünüz. Bunun nedeni olumsuz düşüncelerimiz tarafından kontrol edilen zihnimizin ta kendisi. Bu sebeple hayata yaklaşımımızı koşullandıran olumsuz düşüncelerin etkisini hiç de hafife almamalıyız. Gelecekte yaşayanlar, ileride ne olacak, eğer olursa benzeri negatif düşüncelerle sürekli bir endişe halindedirler. Kendilerini yapıcı değil, yıkıcı eleştiren. Sürekli kendilerini başkalarıyla karşılaştıran, hayal kırıklığını uğramış veya cesareti kırılmış. Çoğu şeyi kişisel halklayan ve direk kendilerini her durumda savunma moduna sokanlar. Sorunlar ortaya çıkmadan önce her şeyde sorun arayanlar. Bunun ortaya koyduğu sonuç ise kötümsel bir zihnin ta kendisidir. Şimdi ilginç ise çoğu şeyi gerçekte değil de düşüncede yaşıyor olmanızdır. Ve olumsuz düşüncelerin denetim altına giriyoruz. Başkalarıyla kendileriyle ve yaşamlarıyla olan ilişkilerini oldukça basit bir şekilde koşullandıran bu olumsuz düşüncelerin etkisindeyiz. Peki bu bize ne gösteriyor? Oldukça basit bir şekilde olumsuz düşüncelerden dolayı şu anda yaşamıyoruz. Korku örneğini ele alırsak, bir şey daha gerçekleşmeden korktuğumuzda aklımız şimdiki anda değil de gelecekte olduğu anlamına geliyor. Ne olabileceğinden korkmak, zihnin bir aldatmacasıdır. Çünkü gerçekte baktığımızda gelecekte hiçbir şey olmuyor. şimdikanda her şey oluyor. Zihnimiz bizi geçmişe götürüp, geleceği taşıdığından ve bizi şimdikandan uzaklaştırdığından haberimiz bile olmuyor. Bu durumdan dolayı dikkat eksikliği nedeniyle veya konsantre olmakta zorlandığımız için zihnimiz sürekli olumsuz düşüncelere dalıyor. O zaman kendinizi bu olumsuz düşünce zulmünden kurtarmaya ne dersiniz? Düşüncelerinizi kontrol altına almanın işte tam zamanı. Ama nasıl? Kendinizi düşüncelerinizden kurtarabilmenizin yolu şimdiki zamanın farkındalığınızın merkezindeki bir kavram olduğundan emin olmaktan geçer. Dikkat ustaları bize gözlemci olarak poz vererek kendimizi aklımızdan ayırmamız gerektiğini tavsiye ediyorlar. Bir film izliyormuşçasına düşüncelerinize karşı gözlemci olmalısınız. Düşüncelerinizi yargılamadan sadece gözlemleyin. Şu anda olarak böylece ne geçmiş pişmanlıklardan ne de gelecekte olmayacak kaygılardan kurtulabilirsiniz. Şimdi Güce Attı kitabın yazarı Eckhart Tolle bunu şöyle açıklıyor. Aklımızla özdeşleşmeyi bırakmalıyız. Çünkü biz düşüncelerimiz değiliz diyor. Amerikalı profesör farkındalık uzmanı John Kabat-Zinn yeni başlayanlar için Farkındalık Hattı kitabında şöyle söylüyor. Düşüncelerimize inanmamız gerekmiyor ve en önemlisi bunları kişisel olarak algılamamak gerektiğini vurguluyor. Özellikle ilgili bir örnek olarak olumsuz düşünceyi dokunulduğunda patlayan sabun köpüğüyle karşılaştırıyor. Bu örneğe bakarsak düşüncelerimiz içinde aynısı olduğunu görüyoruz. Şu anda olduğumuzda ne olduğunun farkında olarak olumsuz düşünceler de sabun köpükleri gibi patlarlar ve kaybolurlar. Eğer gerçekten aklımızda neler olup bittiğini yargılamadan gözlemleyerek farkına varabilirsek üzerimizdeki güçlerini kaybediyorlar. Ve ondan bu şekilde kurtulunabiliyor. Bu durdurulamaz monoloğu, kafamızdaki olumsuz gürültüyü durduracak güce hepimiz sahibiz. Bu olumsuz gücü bu şekilde ele alıyoruz ve sonuç olarak bu gürültü kendi gücünü kaybediyor. Bu şekilde kendimizi aklımızın bu kurgusal oyunundan kurtarabiliriz ve unutmayalım ki, düşünceler gerçeklik değildir. Mutlu ve mutsuz insanlar arasındaki farklardan en önemlisi, günlük zihinsel alışkanlıklarında bulunuyor. Bu yüzden güne olumluya odaklanarak başlamak çok önemlidir. Bu aşama ilk başlarda çok zor gelse bile, pes etmeden devam edin. Güne bu olumlu unsurlarla başlayarak, zihninizi olumsuz düşüncelerden yavaş yavaş arındırabilirsiniz. Bu odaklanma yöntemi, olumsuz düşüncelerin tamamen ortadan kalkmasını engellemez. Ancak olumsuz düşünceyi fark ettiğiniz anda gözlemleyin. Yargılamadan gözlemlerken kafanızda tekrarlanan negatif düşünceleri tespit edin. O zaman onları kabul edin. Gerçekten önemli olan sadece kabul etmektir. İyi ya da kötü düşünceler olsun onları sadece kabul etmeliyiz. Eğer kendimizi bu olumsuz düşüncelerle özdeşleştirirsek, güçlenirler ve hayatımıza negatif etki etmeye başlarlar. Sonuç olarak dikkatimizi neye odakladığımıza karar verme gücümüz ve zihnimizin uçtası olmak için düşüncelerimizi yargılamadan gözlemleyip kontrol etme gücümüz her zaman vardır. Hititlerin 4000 yıllık duvar yazısından alınmış duaya bakarsak, bana değiştirebileceğim şeyleri değiştirmek için cesaret, değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etmek için sabır, ikisi arasındaki farkı bilmek için akıl ve beni aşkın körlüğünden ve yalanlarından koruyacak dostlar ver diyerek bitiriyorum.